roblox e hoş hoşgeldiniz bu videoda gördüğünüz gibi e, hani oyuncuların kafasının üstünde isimleri olur ya onlardan yanmaya çalışacağız bunları tek board deniyor galiba şimdi kodumuzu bir silelim biz e, bunu billboard GUI ile yapacağız workspace'in sağa sağ tek yapın buraya bill yazıktan sonra billboard GUI çıkıyor daha sonra bir bu bir billboard gün içine tekstabelladın bir tane ve evet e, şu an e, biraz değişik gözüküyor ama mücadeli ilk başta al always on top true yapın şu şekilde güzel gözüksün e, max distance yapmayın çünkü e, bayağı uzaklaşsanız da bu e, gözükmeye devam edecek o yüzden bunu 20 veya 30 yapın şey şu şekilde Bir yerden sonra Gözüksün ben 50 yapayım ee, Şunu Tam olarak ne içeriğini bilmiyorum Başka Reset on spam true olarak kalsın onu false yapmayın sakın Şimdi ilk başta şöyle bir hata var Biz bundan uzaklaştığımızda bu büyüyor bunu nasıl önleyebiliriz? Ee, bunu şu şekilde yapacağız. Ee, mesela buraya e, nokta 5 ya 5 biraz fazla olur. 3 diyeyim. virgül 0 e, nokta 15,0 virgül 0 ya yapalım şimdilik. Ya bir dakika. Fazla küçük oluyor yani. Tam şunu 5 diyeyim. Şunu da 2.5 diyeyim. Bunun yarısı olsun. Tamam böyle güzel. Daha sonra Textable'mıza gelip ilk başta entry pointini Tam ortalayacağız. Daha sonra pozisyonunu da Ortalayacağız. Size de Size de bir virgül sıfır virgül bir virgül sıfır olacak tüm alanı kaplayacak background transferini de bir yapacağız sadece yazı gözükecek yazımızın e, fontu da e, skype olsun şimdi buraya e, hiçbir şey yazmasını dolduran ben şimdi bir şey yazacağım baran yazayım mesela Text skelet diyeyim hata olduğuna bakın şimdi uzaklaşsak da bu büyümüyor ama fazla yakınlaşınca küçülüyor bu normal ee, tamam bu kadardı şimdi bunu kodlayacağız ismini ismini tagui diyeyim bu daha önce yaptığım şeyde sileyim şimdi bunu server storey içe atacağız yeni boyunca katılınca onun hiğdine atacağız kafasına atacağız şimdi ilk başta şöyle bir şey diyeyim ee, oyuncular oy ama ben şimdi e örnek olarak göstereyim daha iyi an anlatabilmek için bu şekilde oyuna girdik mesela e başka oyuncuların gözünden bizim ismimiz şu şekilde çıkıyor bunu nasıl kaldırabiliriz bunu göstereceğim şimdi daha sonra şey koyacağız İlk başta oyuncuların içinde yani humanoid'inde şöyle bir şey var Display biraz. Display Distance Type var Bunu no on yaparsak Bunu Şuradan yapmak gerekiyor Bunu no on yaparsak ismimiz gözükmüyor Neydi bu? Display Distance Type şimdi Script atalım Workspace'e, ismi değiştirmeye gerek yok. Ee, i̇lk başta Game G-Service Players PlayerEdit Connect Function T'leri ee, Oyuncunun karakteri oyuna girince Bunu da bir fonksiyon olarak yazalım cr Olsun da şimdi Karakterin içindeki kumuna gitti. Onun içinde ne vardı? Display Distance Type vardı. Onu No One yapacağız. No One'dı galiba bu. Ee, tamam artık o üstte ismi gözükmeyecek. Şimdi tag vermeyi yapacağız. Local. Yeni tag diyelim. Eşittir. YMG Server Storage Server Storage'te bulunan take UI Bunu da wait for yaparsak daha iyi olur um, Take UI Bunu klonlayacak bir de Yapılan şeyi klonlayacak Bu klonlanan e, yeni tagımızı da oyuncunun kafasına atacağız Yeni, tag, parent, eşittir, chr, hit. Ee, daha sonra oyuncunun ismini vermek için de, yeni, tag, text, label, text, içinde text table gibi, Aynı text, eşittir, chr, name, oyunu yeni katılan oyuncunun ismi, name'i. Bir hata olacak şimdi onu göstereceğim. Görüyor musunuz yazı karakteri e, e, bizim kafamızın içinde oluyor. Onu biraz daha yukarıya çekmek için ne yapmamız gerekiyor. Take UI'ye gelin yine. Biraz aşağı inin ve burada stats offset space var. Bunun y'sini 2 yapın veya 3 yapın orası size kalmış. Bunu yaptıktan sonra o yazı biraz daha yukarıda olacak. Şu şekilde biraz daha yukarıda olacak. Sanki biraz da yazı büyük gibi duruyor, o yüzden yazıyı küçültmek için de <gülüyor> Şunu 3, bunu da 1.5 yapabiliriz Şimdi deneyelim yazı güzel mi diye Ve evet, yazı güzel duruyor sizin e, normalde isminiz şu şekilde gözüküyordu ama artık gözükmeyecek. Bakın isminiz artık gözükmüyor. Bizim e, Koyduğumuz tag boğardın teksti gözüküyor sadece. E, bunu şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Name falan sileyim. Bunu yönetici tagı veya kurucu tagı olarak da yapabilirsiniz. Onu yapmak için Şuraya e, lokal kurucu kurucu isim eşittir k1 K 1 diyelim mesela oyun, oyunuzun kurucusu bu olacak. E, yeni pardon if yeni katılan oyuncunun name'i eşittir kurucu isim ise Yeni tag text eşittir, pardon yeni tag text label text eşittir, ee, kurucu, eğer e, oyuna katılan oyuncu kurucu değil ise k1mk1 değil ise else yeni Tag, text, label nokta text eşittir üye. Oyuna girelim. Benim ismin kebir mekabir olduğu için kurucu tabi verdi bana. Eğer ismin, mesela kurucumuzun ismi Abu Ziddin olsun. Şimdi bakalım. Evet benim ismim Abuzettin olmadığı için bana üye tagı verdi. Şimdi bu e, tagların rengini de değiştirebiliyor muyuz? Onu da göstereyim tekrar. Ki bir make yazayım buraya. Mesela eğer yeni katılan kişinin e, kuruji ise yeni tag text label text color 3 galiba. İnşallah 3'tür yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen text color 3 eşittir color 3 from sb değil, color from rgb mesela kurucu girdiyse renginin şu şekilde kırmızı tonlarında versin. Tamam. Eğer üye geldiyse şu üye geldiyse de Gri bir renk versin. 150, 153 350 çeydir. Şimdi tekrar girelim. Şu an kurucu takı verecek ve rengi de kırmızı olacak. Üyenin rengi nasılmış? Bakalım patates olsun bu kez kurucumuz. Üye tam üye rengi biraz Kötü duruyor ama yine de idare eder. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Oyununuzda yöneticiler varsa lokal yönet yönetici isim eşittir. Fatma mesela. Ya bir dakika. Şu Fatma olsun. Şimdi biz yönetici olarak girelim oyuna. Ee, i̇şte bir else if çekelim buraya. Else if oyuna yeni katılan oyuncunun ismi korucu değil de yönetici isimse renkleri alalım yine bu şekilde tagları da çoğaltabilirsiniz yönetici rengi de sarı olsun fosforlu sarı olsun bu şekilde tamamdır bu arada şu rengini de değiştirelim çok güzel duruyor tamam biz oyunu yönetici olarak gireceğiz Bakın yönetici rengi de sarı. eğer şöyle bir şey de olursa sizin oyununuzda e, birden fazla yönetici varsa şu şekilde de yapabilirsiniz Yönetici isim 2 yönetici isim 3 buraya da isimleri yazarsınız ve şu yönetici yerine or koyarsınız or veya demek veya oyuncunun oy, e, oyuna yeni katılan oyuncunun ismi e, yönetici isim 2 ise veya 3 ise veya 4 ise falan böyle uzatabilirsiniz o yeni gelen oyuncuların hepsine yönetici verir Eğer bunların birisi değilse üye verir e, başka anlatabileceğim şey e, var mı diye bakıyor şu şekilde tagın daha güzel gözükmesini istiyorsanız, fokspesasım, ay gri kalmış çok güzel, gri de kalmış, kırmızıyı çekelim. Eğer daha güzel gözükmesini de istiyorsanız, e, tek stroke transparency, biraz açıp, şu şekilde beyaza çekebilirsiniz. Bence böyle daha güzel duruyor, kırmızı renginde, beyaz güzel duruyor, ee, başka anlatabileceğim bir şey yok, videomuz bu kadardı, böyle videoların devamı için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, discord sunucuma da katılabilirsiniz, ee, linki açıklamada, davetliğin açıklamada.